Sevgilinin Annesi kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle tahinli çörek tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 su bardağı ılık süt 1 paket maya yarım su bardağı sıvı yağ 1 adet yumurtanın beyazı, 2 yemek kaşığı şeker, 4 su bardağı un, 1 çay er kaşığı tuz, iç malzemesi için, 2 bardak dahi, 2 bardak şeker. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Hılık sütümüzü geniş bir kasenin içine alıyoruz. Daha sonra mayamızı döküp, 2-3 dakika boyunca güzelce karıştırıyoruz. Ardından şeker ekliyoruz. Sıvı yağını ekliyoruz. En son yumurtanın beyazını ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra da ununu azar azar ilave ederek önce tahta kaşıkla karıştırırız, Daha sonra da elimizle yoğuruyoruz. En son tuzumuzu ekleyip güzelce 3-5 dakika yoğuruyoruz. Hamurumuzu kessenin içine alıp üzerine bir poşet yardımıyla örtüp mayalandırıyoruz bir saat boyunca. Mayalandırdığımız hamuru tezgahın üzerine alıyoruz ve altı eşit parçaya ayırıyoruz Bezeleri incelene kadar açıyoruz. Açtığımız her bezenin katına şekerli tahin sürüyoruz. Alt parçaya da aynı işlemi uyguluyoruz. Katları koyduktan sonra kenarlarından elimizle bastırarak inceltiyoruz hamurumuzu ve dikdörtgen bir şekil elde ediyoruz. parmaktan biraz daha kalın alacak şekilde hamurlarımızı kesiyoruz. Kestiğimiz parça elimize alıp bastıra bastıra içindeki havaya alıyoruz. Ve kıvırıp kıvırıp gül şeklinde doluyoruz. Fırını sürmeden önce üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz.